sen ay antakamşıyor tamam, evet şimdi ben şey şey tamam, tamam tamam sen seni öyle alalım biz evet şimdi tamam sen seni öyle alalım biz seni öyle alalım biz öyle olalım öyle olalım öyle olalım öyle seni öyle alalım biz ekipasına okudum gitti bunu eğer hindi gibi göstereceksin okudum aynı amigasına okudum okudum öğrendim dedim Eğitim desteği istiyorum ve harcanmak kesinlikle istemiyorum.